Siyasi gelişmeler, e, sosyokültürel evet. hayatını bahsettik. Özellikle geçen hafta e, medeniyete katkılar konusunda giriş yapmıştınız. Bu hafta siyasi olarak devletin kapanışın, yıkılışına kadar devam edeceğiz. tabii bu süreçte bir darbe olayı da var. E, askeri, ulema destekli darbe. Oradan evet. bir başlayalım isterseniz. Bugün e, siyasi tarihiyle de Karahanlar olarak bitirebiliriz. Buyurunuz. Evet. Teşekkür ederim Abdullah Bey. E, şimdi <gülüyor> bu hafta Türk İslam tarihinin ilk e, asker de destekli ülema ihtilali veya ülema darbesi üzerinde e, duracağız dediğiniz gibi. Tabi onun üzerinden de Selçuklularla olan münasebetini de tabii bu arada ele almış olacağız inşallah. Şimdi e, biliyorsunuz Türk Halkanlığı'nın e, İslam'a girişinde e, daha girişini anlatırken veya Türklerin İslam'a girişini anlatırken şunu söyledik. Dedik ki e, Türklerin İslam'a girişiyle özellikle Türk Hakanlığı bünyesinde e, bunu değerlendirirsek işte bir takım değişenler oldu. İslam'a geçişle beraber. Mesela hukuk sistemi e, şer'i hukuk sistemi e, Arslan e, Bayritaş Arslanan Musa döneminde tüm ülkede artık e, kullanılmaya başladı. Veya ee, işte bir takım geleneklerden e, İslam'a ters düşenler terk edildi. Bazıları sentezlendi. Bazıları da e, işte e, bu noktada e, çatışma halinde kaldı. Bunlardan bir tanesi de e, bana göre bu, bu çerçevede bakarsak din-devlet ilişkisi veya o dönem itibariyle düşünürsek din ve e, hanedan arasındaki ilişki tarzı ee, günümüze kadar aslında e, çatışma halinde kalan, hatta günümüzde de bunu dahil edebiliriz. Yani net bir şekilde e, dünyevi olanla, uhrevi olan arasındaki ilişkiyi konumlandırmada e, işte sıkıntılar günümüzde olduğu gibi o dönemde ilk e, Müslüman Türk devri diyebildiğimiz Türk Hakanlığında da başlıyor. Şimdi bunun temel sebebi nedir? E, bunun temel sebebi bu e, İslam, öncesi, İslam öncesinde Türk halkanı e, doğrudan e, Tanrı tarafından kendisinin yetkilendirildiği insanoğlu üzerine e, yönetmek üzere doğrudan Tanrı tarafından kendisinin e, tayin edildiği düşüncesi yani bizim işte o özetle kut dediğimiz anlayışta Türk Hakanı hem dünyevi hükümdar hem de uhrevi yani dini alanın da lideriydi aynı zamanda ee, bu böyle olduğu için e, Türk Hakan'ın e, e, halk üzerinde mutlak bir otoritesi söz konusuydu. Bu mutlak otorite tartışılabilir otorite değil tabii. Yani e, şüphesiz e, kengeş dediğimiz e, danışma usulüyle devlet yönetiliyor ama sonuçta nihayette bir karar verildiğinde e, bunun sınırlarını yine Hakan belirliyor. Ama şimdi İslami döneme geçildiğinde e, bu statüde bir değişiklik oluyor doğal olarak. Bu da nedir? E, Abbasi Hilal biliyorsunuz Mavera Nehri'nin fethi bu anlamda önemliydi e, Türk Halkanlığı tarafından. E, bu vesileyle şunu öğreniyoruz. Yani 991 yılında artık Türk Halkanlığı e, Abbasi Hilafetini tanıyor ve tanırken de parasında ki ifade çok önemli. Ne diyor? Mevla Emirül müminin yani Halifenin e, kölesi e, yani ona Efendi ifadesiyle Halifenin kölesi e, ibaresi kullanılıyor. Bu mesela Mevla Resulullah şeklinde de kullanılır. Yani Türk Hakanları bunu bu şekilde kullanır ama hilafet makamı olarak bu kullanılmış. Şimdi bu sonrasında da devam ediyor tabii. Sadece e, Burhan Harunla değil sonrasındaki sikkelerde de veya İslam kaynaklarında, işte İbni Resir'de vesaire bu ifadenin sonrasında da de kullanılarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdi öyle olunca İslami dönemde Türk Hakanı'nın meşruiyetini Abbasi hilafetinden tabi sünni dairede oldukları için Abbasi hilafetinden aldığını görüyoruz. Şimdi tabi Abbasi hilafetinden al alınması demek e önceye göre yani İslam öncesine göre doğrudan Tanrıdan bu yetki alınırken, şimdi bu yetki halifeden alınmış oluyor. Ee, öyle olunca da doğal olarak e, araya bir de hilafet makamı girmiş oluyor. Şimdi öyle olunca tabii Müslüman bir e, ülkede e, doğal olarak, özellikle dini hukuki sa bilhassa e, sahada hilafetin e, hakanlar üzerinde olduğu kadar. Yani Hakan'lar üzerinde aslında fiilen çok bir etkisi yok. Sadece ünvan alışverişleriyle siyasi bir takım çerçevede bunu değerlendirebiliriz. Ama esas husus mirafet makamının Hakan'ın üzerinde olmasının getirdiği nedenle e, Hakan'ın himayesindeki ya da onun emri altındaki tebada biliyorsunuz ülema dediğimiz bir sınıf var. E, bu sınıfın yani veya işte çevre var. Bu çevrenin e, doğal olarak e, Hakan'ın verdiği işte buyruk ya da işte ferman diyebiliriz buna e, e, buyruğunun ya da fermanının belli kurallara uyması gerekiyor. Yani nedir? O sınırlanıyor. Neyle? Abbasi hilafetini tanıdıklar için sunni, hanefi bir daireyle sınırlanmış oluyor. Şimdi öyle olduğu için de e, Hakan'ın verdiği bir talimat, buyruk e, o süzgeçten geçmesi gerekiyor. O süzgeçten geçerken de işte o önemli bir e, çizgi oluşturuyor. O çizgide e, ulema sınıfı özellikle veya ulema çevresi e, Hakan'la, mesela onların işte o dünyevi olanla uhrevi olan arasındaki saltanat olayını ya da iktidar olayını dengeleyemedikleri e, dönemlerde bilhassa e, bunun dengesinin kaybolduğu dönemlerde Hakan'ı eleştirebilecek bu çerçeveden yani kaynak olarak dini referansla Hakan'ı eleştirme yoluna gidebiliyorlar. Tabi Hakan bu noktadan eleştirildiğinde ise tabi halk nezdinde siyasi anlamda veya mutlak otoritesi sarsılıyor. Yani son sözü söyleyen kişi olma konumundan tabiri caizse çıkmış oluyor yani bir anlamda. Şimdi öyle olunca tabii bu yapı, bu anlayış sonrasında Hakanlığın benimsediği veya takip ettiği yol ya da sistemle biraz sonra onlardan bahsedeceğim, birleştiğinde, diğer etkenlerle bu birleştiğinde farklı bir noktaya doğru yani bir iktidar mücadelesine, bir iktidar kavgasına doğru işin evrildiğini görüyoruz. İşte bu neden nedir ki? Bu nedenledir ki? Türk halkanlığından anlamından sonra, e, sonra, özellikle e, e, Selçuklularda işte bu çatışmanın önünü alabilmek için, yani İslam öncesindeki Türk halkı dini ve dünyevi liderlik unsurlarının e, yeniden birleştirilebilmesi için, e, mesela Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesinin kızını almıştı, onunla evlenerek aslında Hilafetle Selçuklu hanedanını birleştirip o soydan gelen e, soyun daha doğrusu devamının e, hem Hilafeti hem de dünyevi saltanatı olarak da sultanlığı eline alması düşünülmüştü. Bunu ya olmadı bu tabi Turul Bey'in son e, vefat ettiği e, sıralarda oldu bu. Ama daha sonra özellikle Terken Hatun en ciddi anlamda o bu işin üzerinde durdu. Yani Melikşah'ın hanımı, hatta Tuğrul Bey mesela daha önce Medine'de Medine'yi Tuğrul Bey dediğimiz e, devletin yeni başkentini bile e, temelleri atılmış şehir kurulmuş idi. Melikşah döneminde bu tekrar e, elden geçirildi. Muhtemelen bu Baghdad yakınındaki Medine'yi Tuğrul e, Bey şehri Büyük Selçuklu devletinin ee, bu dediğimiz zihniyette bütünleşmesi halinde yani dünyevi iktidarla e, uhrevi iktidarın veya dini alandaki iktidarın tek bir kişide birleştirilmesiyle oluşacak büyük devletin başkenti olacaktı bu aslında. Ama Tuğrul Bey e, şey e, Terken Hatun e, işte kızını halifeyle evlendirdi ondan olan e, oğlunu e, işte halife makamına geçirmenin mücadelesini verdi. Aynı zamanda hem Selçuklu sultanı olması hem de halife olması anlamında. Fakat o da gerçekleşmedi. Daha sonra bu biliyorsunuz Abbasi e, Hülagu ile beraber sona ermesiyle Memlükler nezdinde kısmen devam etti. Sonra Yavuz Sultan Selim bunu tek e, bir çatıda kendisinde birleştirdi esasen. Şimdi dolayısıyla işte bu süreç, sonraki süreçte yaşananların en şiddetlisi Türk Hakanlığı döneminde bu anlamda yaşanıyor. Yani bu din devlet ya da iktidar alanının belirlenmesi noktasında uhrevi ve dini alanın iktidar alanı ne olacak? Yani bu noktada işte e, Türk İslam tarihi açısından bence tabi bunun felsefi yönü var, sosyolojik yönü var. E, ilahiyat açısından bakıldığında pek çok e, incelenmesi gereken tarafları var e, sosyal yapı açısından toplum yapısı açısından bakıldığında e, var ama biz tabi işin siyasi boyutunu, tarihsel boyutunu e, ele alarak devam etmek e, devam edeceğiz mec e, doğal olarak şimdi hal böyle olunca Maverağın nehrin fetinde hilafet makamı tanınınca dediğim gibi yeni bir statü ortaya çıktı Türk hakanlığında hakan açısından ve özellikle fetedilen Maverağın nehrinde ulama çevresinin yaygın olduğu yani gerçekten kaynakında Samani Devleti döneminde bu işte İslamlaşmadaki arz talep doğrultusunda bilhassa fıkıhı sahada kelam işte ne bileyim fetva vesaire yani sosyal hayatın din e, sosyoloji aslında da değerlendirilebilir bütün alan, bu alanlarda yoğun bir e, burası e, kaynak e, bir bölgeydi Samani Devleti döneminde ve nitekim Mavera-i Nehir fethedilirken, Türk Hakanlığı tarafından bu şekilde iki e, bu bölgede, mavera iki ana sınıf ortaya çıktı. Bunlardan birisi, e, Bartold'un ifadesiyle e, resmi din adamları, birisi de gayr-resmi din adamları şeklinde iki ana çatış ortaya çıktı. E, e, bunlardan resmi din adamları denilen, yani aslında Bürokrat ülama dediğimiz, yani bürokraside yer alan e, dini ilimlerde belli mertebelere gelmiş, fakihler aslında bunlar. Yani dolayısıyla e, samani devletindeki bu bürokrat ülama sınıfı, Türk Hakanlığı Mavira Nehri fethetmek et, et, için harekete geçtiğinde ne yapıyorlar doğal olarak? Devletin politikasını devam ile e, camilerde işte mimberlere çıkarak Türk hakanlığının yani hanlığın Maverav Nehir üzerine e, e, harekete geçtiğini ve bu çerçevede de onlarla savaşmanın e, cihat etmenin farz olduğunu olduğu fetvasını veriyorlar bu sınıf. Yani bunlar kim? İşte hatiptir, müezzindir, imamdır, vezirdir, muhtesiptir. Ee, yani şimdi biraz sonra onları ben e, sayacağım özellikle Türk Hakanlığında yani Samani Devleti'ndeki dini sahada otorite olan devletin elemanları e, bu şekilde bir fetva verdiler şimdi buna karşı çünkü neden? Mavera-i halkının savaşa girmesi e, önemli bir avantaj teşkil edecek çünkü mavera halkı silahlı bir halk Ga gaza ile geçmişten bu yana gaza ile e, iç içe olmuş ve sürekli silah taşıyan bir Halk, Mavera halkı bu yön, e, bir yönüyle, e, hatta e, Mavera Nehirde belli başlı büyük şehirlerin hepsinde gazilerden müteşekkil ordular vardır ve o birliklerin başında da gazilerin e, kendine özgü komutanları vardır. Yani ayrı bir teşkilattır aslında bu. Dolayısıyla onları e, nereye çağırdılar? Türk Hakanlığına karşı bu Burokat Ulema sınıfı savaşa davet ettiler halkı. Fakat Halk ne yaptı bu defa? Halksa e, mutasavvıf çevreye yani e, Maveraünnehir'deki gayri resmidin adamları diye Bartoldun ifade ettiği e, mutasavvıf çevreye e, deki kendi inandıkları güvendikleri fakihlere gittiler ve sordular ne yapalım şeklinde. Onlar da dediler ki e, Türk Hakanlığı Türk Hakanlığı eğer uhrevi açıdan yani dini ilgilendiren bir şeyle savaşmıyor da yani dünyevi bir amaç için savaşıyorsa samanilerle dünyevi bir amaç için savaşıyorsa bizim dünyevi olan bir şeye karşı cihad etmemiz, savaşmamız lüzumsuzdur dediler ve kaldı ki bu Türk hakanlığının e, dini güzel ve iyidir dediler. Bunu Miskeveh'de geçer. hilal Sabide de geçer bu. E, net bir şekilde. Orada bunların fetvaları vardır. Hatta sonraki devir, yani günümüz modern tarihçler özellikle müsteşrikler filan Maveral Nehr'in fetinde bilhassa bu gayri resmi din adamları diye ifade edilen mutasavvıf çevrenin fetvasının birinci derecede rol aldığını söylerler. Yani e, bunun altını çizerler. Dolayısıyla e, bu iki sınıf arasındaki mücadelede e, daha doğrusu iki sınıf arasındaki fetva farklılığında e, halk, Mavera Öner halkı mutasavvuf şevrenin e, fetvasına icabet ediyor ve bir direnişe girmiyor. Şimdi öyle olunca işte Türk Hakanlığı dediğimiz gibi daha önce anlattığımız gibi kolaylıkla Mavera Nehri fethetmiş oluyor. Fakat e, bu olayın ee, konumuz açısından önemi şu, ee, işte oradaki bürokrat ülema sınıfı sınıfı, sonradan buralar fethedilince doğal olarak aynı Gaznelilerde Selçuklularda, işte Horasan örneklerinde olduğu gibi sonuçta bunlar bürokrasiyi teşkil eden insanlar, yazı yazan, çizen, efendim delbetin vergiydi vesairede bütün e, işlemlerini yürüten çevre, bürokratik çevre yani. Öyle olunca bunlar tabii Türk Hakanlığı bu bölgeyi, Fethettiğinde, Samani Devleti'ni ortadan kaldırdığında doğal olarak bu çevrede Türk Hakanlığı'nın e, bu hakimiyetini kabul etti ve bürokrasisinde yine görev almaya bunlar devam ettiler. E, ama mutasavvıf çevre de var. E, mutasavvıf çevreyle e, burada bir ayrım yapmak gerekirse e, Türk Hakanlığı, Hakanları ve bu, özellikle bu fetihte bulunanlar, bulunanlar dahil olmak üzere Bunlar biliyorsunuz Samani ailesine yani Samani silsilesine mutasavvıf Ebrunas Samani silsilesine bağlı olan hakanlar bunlar. Öyle olduğu için de onların tasavvufi yönü var. O bakımdan bu e, fetihte katkı sunan bu mutasavvıf çevreyle e, Türk hakanları arasında tam bir mutabakat, tam bir iyi ilişki var. Ve bunu sonrasında da görüyoruz. Nitekim ne zaman görüyoruz? Mesela e, ya şöyle söyleyelim e, sırayla ben gideyim aslında daha net örnekler var ama mesela Maveranihri kesin olarak fetheden İlik Nasr e, El-Karşi'nin e, kitabında da şeyin, e, eserinde de geçer. E, mesela orada onun mutasavvufi yönüyle de ilgili bir takım anekdotlar yer alır. E, e, e, yani o yönüyle mutasavvuf bir şahsiyet İlik Nasr yani baktığımız zaman. Orada işte e, sırtında odun taşıyan ya e, bir yaşlıyı görür ve İlik Nas ona e, yardım etmek için e, tabii yokuşa doğru da çıktığı için e, hemen yanındaki kölesine, askerine der ki git onun üzerindeki yükü al taşı e, bunun üzerine işte e, yaşlı pir der ki yani benim bu sırtımdaki yükü bu e, taşıyacaksa bunun sana ne faydası olacak filan Öyle deyince bizzat İlik kendisi onu alıp yükleniyor ve biraz sonra terlemeye başlayınca da diyor ki ona yani sen bu yükü bile ta taşırken bu kadar terliyorsun. Yarın mahşerde halin ne olacak diyor yani. Şimdi bu tarz menkıbevi tarzdaki e, bilgileri biz oradan ve İlik Nasr e, ondan dolayı da heyecana gelip bayılıyor filan. Yani bu tarz menkıbevi tarzdaki şeyleri Hakanlar'la ilgili görüyoruz. Mesela Maverav Nehir'de e, bir süre e, hakimiyet tesis eden, daha sonra arslanan unvanıyla devletin başına geçen aslanan Mansur var mesela. Mansur, kaynaklarımızın e, ifadesiyle e, derviş tabiatlı bir şahset. El-Asem, yani sahır e, lakabı var kendisinin. Yani oradan engelli olduğu da anlaşılıyor. Mesela kendisinin derviş tabiatlı olduğu, namazı, beş vakit namazı cemaatle e, kıldığı, üzerine basılarak kaynaklarda söyleniyor. Ve nihayetinde de o sıradaki taht mücadeleleri sırasında da derviş tabiatı dolayısıyla tahttan çekildiği e, düşüncesi de var. E, akabinde mesela Kadırhan Yusuf işte geçen derslerde e, seminerlerde söyledim. Mesela Kadırhan Yusuf e, Sultan Mahmud'un Semerkant kapısına geldiğinde görüştüklerinde geniş bir sofra hazırlanıyor. E, muhteşem bir sofra hazırlanıyor. O sofrada mesela şarap yoktu deniliyor. Yani deniliyor ki Türkistan onları şarap içmezdi diyor. Kesin olarak bunu mesela Gerdezi söylüyor. Ee, bunu sonra tabii dolayısıyla e, dindar yönüne Türk halkanlığının bu şekilde vurgu yapılıyor. Peki silsile açısından Samani bağlı olduğunu nereden anlıyoruz? İşte Mühnül Fukara'da e, bahsedilen Aslan Han e, Muhammed'in yani 1102 ile 30 arasında e, Maverağın nehrini yöneten, 30 yıl yaklaşık devleti yöneten önemli şahsiyetlerden birisi Aslanan Muhammed. Mesela Aslanan Muhammed esere göre Nemetuş Hasan Es-Samaniye, Nemetuşla kaplı olan Hasan Es-Samaniye manen bağlı olduğu ve ona baba diye hitap ettiği açık bir şekilde kaydediliyor ve. Ee, o da işte tabii e, o vesileyle şunu da söylemek lazım bu fetihten itibaren Maveral Nehir'deki mutasavvuf çevre ile e, medreseli çevre yani bürokrat ülema arasındaki e, aslında bir e, aralarında da hani bir mesafe olduğu bir soğukluk olduğu da e, biliniyor. Çünkü neden? Her iki tarafta kendilerine muhalif olanları ibahiyecilikle suçluyor. Yani mutasavvuf çevrede kendisine rakip gördüğünü ibahiyeci diyor. Ee, mesela Ebunas şey bu bahsettiğim e, Nemetbuş Es-Semani e, e, diyor ki e, işte onun döneminde işte ibahiyeciliğe karşı büyük bir mücadele verildi ve e, işte Buhara'dan özellikle Mâvera-ı Nehir'de onların etkisinin onun vesilesiyle yok olduğu ama nihayetinde bir ibayci tarafından başına balta, e, kafasına balta vurulmak suretiyle öldürüldüğü söylenir. Şimdi bu muhtemelen benim kanaatim karşı taraf e, yani bu ulema çevresinden bir belki de suikastle gitti. Çünkü neden? Aynı şey, e, ileride Han Ahmet'in e, devletin başındaki hükümdar olan Han Ahmet'in e, Ahmet İhtilal darbe sonucunda tutuklanıp e, yargılandığında ona da işte ibahicilik damgası vuruluyor. Aynı hem zındıklık hem de ibahicilik damgası vuruluyor. Yani her şeyi mübah gören manasında. Malum biliyorsunuz ee, bu da İslam'ın aykırı olan e, e, temel bir e, figür e, genel anlamda baktığımızda İslam tarihler açısında şimdi dolayısıyla e, ülema çevresiyle yani bürokrat ülema çevresiyle mutasavvur çevresi arasında da zaten bu ilişkilerin soğuk olduğunu görüyoruz. Bu e, yerde e, ikisi arasındaki ilişki tarzında birisi devletin bürokrasını teşkil ediyor. Öbürisi de bu çevrede Hakan'lara yakın. Onlarla olan aralarındaki diyalog çok güçlü. Ve nitekim işte Ahmet Yesevi yine Arslanan e, Muhammed döneminde Buhara'da e, idi. Aynı şekilde e, oğlu Kadırhan bu bürokrat ülama'dan Eşşereful e, eş, Eşref ee, yani e, dönemin önemli müderrislerinden bir şahsiyet bu Semerkant'ta. O mesela Kadırhan e, Arslanan Muhammed'in oğlu Kadırhan Ahmet tarafından yani Yesi'deki Ahmet Yesevi'nin bugün Türkistan'ı yöneten e, Han Kadırhan Ahmet tarafından öldürüldü mesela baktığımız zaman. Yani bu aradaki şeyleri seçebiliyoruz. E, nasıl söyleyelim? E, iki, i̇ki çevre arasındaki, dini çevre arasındaki mesafeyi ve bu mesafede birisi bürkaside ulama sınıfı e, doğal olarak ihtiyaç olduğu için e, onlar yerini koruyorlar. Öbür tarafta da hakanlarla iyi ilişkiler olan mütezabat çevre var. Şimdi buradan hareketle mavi aln yer işte böyle bir çerçe çerçevede fethediliyor. Şimdi biz tarihçi olarak şunu söyleyeceğiz yani burada samani devletinin yanında duran bürkası ulama sınıfı tabi kendi devletini savunuyor. Ama Maverenir'deki mutasavvıf çevre çevresi dış bir, e, nedir? E, i̇stila demeyelim de şimdi kendi şeylerimize de Fethi olayında e, pasif kalıyor ve hatta davet ediyor tabiri caizse. Şimdi öyle olunca işte bunlar tabii siyaseten günümüz mantığıyla da değerlendirilebilecek hususlar. Yani bunun da altını çizmek lazım. E, tarihi bir önemli hadise buradan bir ibret çıkarılabilir. Değişik açılardan. Şimdi Maviraniye'nin bu şekilde fethinden sonra e, biliyorsunuz geçen derslerimizde anlattık. Hakanlık 1041 yılından itibaren ikiye ayrıldı. Batı Türk Hakanlığı ve Doğu Türk Hakanlığı. Şimdi Doğu Türk Hakanlığı açısından şimdilik bir şey söylemeye gerek yok. Ama esas burada olayların yoğunlaştığı yer neresi? Batı Türk Hakanlığı. Çünkü Batı Türk Hakanlığında Buhar'a daha önce Samanelerin siyasi başkentiydi ama şimdi Türk Hakanlığında dini bir başkent olarak, Buharay-ı Şerif diyedi hani biliyorsunuz malumdur geçer. Semerkant ise işte Medinetül Beyza ya da Medinetül Mahfuz'a gibi yani korunmuş ya da e, siyaseten ön plana çıkan, çünkü Bak Türk Hakanlığının başkentini teşkil ediyor Semerkant. E, fakat Hakanlar Bak Türk Hakanlığında kışlamak için e, Buhara'ya da geliyorlar. Buhara'da yaptırdıkları sarayları vesaireler var. Kışlamak için Buhara'ya gidilir ama çünkü Buhara e, coğrafya olarak işgal edilmeye ya da dış istilada, dış saldırıda korunması kolay bir yer değil. Yani kolaylıkla bozkırda olduğu için kolaylıkla ele geçirilebilecek bir şehir. Ama Semerkant coğrafya olarak daha dağlık, daha tepelik ve e, stratejik açıdan da e, özellikle Tuvaristan Hurasan'da e, taraflarına yapılacak akınlara daha önemli bir yerde. O bakımdan orası başkent oluyor Batı Türk Halkanlığında ama Buhara dini alanda ön plana çıkıyor ve hangi dini alan tabi bu rengi ne bunun işte Hanefi reisliği dediğimiz ee, yani Hanefi ülemasının merkezini teşkil ediyor bir anlamda. Ee, yani nasıl ki Horasan'da ya da İran'da Şafi e, taraftarların reisliği varsa burada da bir anlamda Hanefi taraftarların reisliği diyebileceğimiz Buhara'da böyle bir e, Hanefi Maturudi bir ağırlık doğal olarak var. Şimdi bunlar e, devlet Mavera'nı fethettikten sonra e, Batırka daha doğrusu Batırka akını kurulduktan sonra tamgaçan İbrahim şunu yapıyor yani bu, e, artık devlet iki ayrılmış haneden artık tamgaçan tamgaçan İbrahim'den devam edecek dolayısıyla. Ee, i̇lk yaptığı şey bir de fetihler de yapılamıyor. Yani e, Selçuklu coğrafyasına doğru çıkılamıyor. E, bu anlamda e, yapılacak olan şey nedir? Doğal olarak devleti merkezileştirmek. Devlet merkezileştiriliyor. Ya yani nasıl? Mavir Aynir fethedilirken e, bir takım imtiyazlar verilen, siyasi imtiyazlar verilen dihkanların, e, komutanların, Efendim, e, bir takım boy beylerinin, Selçuklu Oğuzlar gibi örneğin, Oğuzlar örneğinde olduğu gibi e, bunların elinden e, bu siyasi imtiyazlar alınıyor ve e, doğal olarak işte dihkanlar dediğimiz çok önemli. Bu dihkanlar kimdir? Bu bölgenin zenginleridir. Yani toprak aristokratları denilen köy ağları, işte o coğrafyada ticaretin ön planda olduğu bir yer olduğu için burası e, zengin tüccarlar yani o bakımdan bunların ellerinden e, siyasi imtiyazlar alınıyor. Yani onlar mesela ne tür imtiyazları vardı? İşte atlarına örneğin para bastırabiliyorlardı. Yani şimdi o haklar elinden alınmış. Artık paralar tamgaçan İbrahim'in belirlediği şekilde ve Tamgaciye dirhemleri e, veya onun tamgaçan İbrahim'in diğer ünvanı babasının ünvanı olan ondan miras kalan müeyyidül e, Adl müeyyidül adil ünvanıdır. Bu müeyyüdül adl na binaen de müeyyüdül adl dirhemleri ve adliye diye geçer tabii. Müeyyüdül adliye dirhemleri şeklinde fıkır kitaplarında yani bu dönemin kitaplarında bunun geçtiği kaydedilir. Dolayısıyla artık o da merkezileşmiş. İşte kadı e, gözetiminde biliyorsunuz o paraların darphanelerde basılıyor. Şimdi e, devlet merkezileşince tabii doğal olarak bürokratik e, yani memur ihtiyacı hasıl oluyor. Yani daha fazla memur ihtiyacı hazır oluyor. Artık devlet memurlarla yönetilecek tamamen. Şimdi öyle olunca da bu memur ihtiyacını nasıl karşılayacaksınız? Bu memur ihtiyacını medreseler inşa ederek karşılayacaksınız doğal olarak. Ve onu da ne yapıyor? İşte Tamgaçan İbrahim kendisi bizzat 1067 yılında Tamgaçan İbrahim Medresesi diye bildiğimiz Semerkant'taki medreseyi bu şah dediğimiz e, malum yerdeki e, medreseyi inşa ettiriyor. Şimdi o medresenin vakfiyesine baktığımızda, onun etrafında da başka medreselerin, yani yeri tarif edilirken, başka medreselerin olduğunu da görüyoruz. Demek ki böyle yoğun bir medrese şeyi var. E, eğitimi, geleneği. Kurumsal nitelikle özetle, işte bu ilk örnek olarak bahsettik ondan daha önce. Dolayısıyla şimdi bu medreselerden mezun olanlar Hanefi, e, daha doğrusu bu medreselerde Hanefi Ekolü'ne göre e, nedir eğitim veriliyor ve müdürleri Hanefi mesabinden, öğrencileri Hanefi mesabinden. Öyle olunca doğal olarak, onlar buradan mezun olduklarında tabii olarak onların e, hepsi devlette yani e, nedir değişik görevler alıyorlar. İşte kadılıktır, muhtesipliktir, efendim e, vezirliktir. İşte yani mesela vezir El Kasani mesela örneğin öldürülenlerden bir tanesi, işte o da. Yani bu makamlarda, yani bürokrasinin başında bulunmuş. Vezir ne demektir? Vezir, devletin bürokrasisini yöneten kişidir. En başındaki, bürokrasinin en başındaki kişidir yani. Bu, de, e, bu da ne demektir? Yani onun istediği gibi bu kadrolar şekillenecek demektir. Yani doğal olarak. Şimdi öyle olduğu için, e, bürokrasi, e, Devletin, Batur Kakan'ın özellikle tek mezhebi desteklemesi ve sadece o mezhepten olanların bürokraside görev alması e, nedeniyle bürokrasiyi ister istemez kendiliğinden Hanefi mezhebinin mensuplarınca doldurulmuş oluyor. E, şimdi aslında bunda bir sakınca yok. Fakat Hanefi e, taraftarlarının reisliği gibi Buhara'da bir çevrenin, bir makamın olması, bir kurumun olması daha doğrusu bu ister istemez onları güçlendiren bir ayak haline geliyor. Şimdi, bu böyle olunca, doğal olarak, Maveral Nehir'de hem Rafizi diye ifade edebileceğimiz gayri sünni mezheplerin orada yer tutması imkanı kalmıyor, hem de sünni mezhepler içerisinde de sadece Hanefi mezhebinin dışındakiler orada taban tutması bir anlamda önlenmiş oluyor. Yani bürokrasiyi bu şekilde elinde tutan Hanefi üleması e, ve taraftarları doğal olarak devletin o rantından çünkü e, bütün makamlar onların elinde gelir, toplumsal e, üstünlük her şey yönetim anlamında dini ve hukuki alanda bilhassa ellerinde olmuş oluyor. Şimdi bu çerçevede bu çerçevede e, birincisi ne oluyor? Buran diğerleriyle paylaşılmak istenmediği için öncelikle zaten gerekçe var. E, İsmailiye gibi yani Şii e, çevreler e, buradan temizleniyor. Zaten Tamgaçan İbrahim'in vakfiyesine baktığımız zaman e, Tamgaçan İbrahim'in e, onların e, bu, bu tarz kötü mezhepler diye ifadeler orada onların tamamen kökünü kazıdığı bahsedilir ki bu doğrudur. Çünkü Afvi'de onların nasıl e, hallettiğini e, Afvi çok net anlatıyor yani. İşte kendisini o mezhepten gibi gösteriyor e, Tamgaçan İbrahim. Onun taraftarlarının yanına çekiyor. Sonra onlar biliyorsunuz e, daha ilerin özelliği nedir? Gizli olmasıdır. Yani toprak altından faaliyet göstermesidir. Onların taraftarıymış gibi gözüküp onları yanına çektikten sonra, malum ettikten sonra hepsini öldürtüyor. Örneğin yani şimdi e, bunu Vakfiyenami'de de zaten e, yani o Vakfiyedeki e, ifadeyi de bu tarihi hadise doğrulamış oluyor aynı zamanda. Şimdi bu taraf böyle temizlendi. Şimdi diğer taraflara bakalım. Şafilik. Şimdi biliyorsunuz Şafi, mesela Memlüklerde hem Şafi mezhep vardır. Hem Hanbeli hem e, Maliki hem de Hanefi mezhebi. Dört, hatta e, Kahire'de malum dört ve yönelik e, dört eyvanlı yapılar vardır yani Şafi. E, Bunlar bilinir. Şimdi e, mavirav Nehir'de ise Şafii mezhebi dahi mesela e, sıcak karşılanmamış. Yani bunu işte Kavakçı'nın kitabı var biliyorsunuz malum e, bu ı Nehir e, fakihleriyle yönelik hukukçuları şeklinde doktora kitabının. E, orada da e, kaynakta da geçer de hani orada e, özellikle vermiştir. Mesela sonrasında Batı'ya giden Balasaguni nisbeli e, bir tane Hanefi fakihi e, ne diyor? E, yani e, şöyle söyleyelim, yani elimden gelse diyor, yani yetkim olsa, şey, gücüm olsa, elimden gelse Şafii mezhebine mensup olanlardan cizye alırdım diyor. <gülüyor> yani e, şimdi nerede gördüğün, yani o dönemin psikolojisi aslında e, de, anlayış açısından bu önemli. Yani Sunni olmasına rağmen nerede arada mesafe e, nasıl bir mesafe olduğunu bize gösteriyor bu ifade e, dolayısıyla bunu şunun için anlatıyorum yani şunun için anlatıyorum yani Hanefi mezhebi dışındaki hiçbir düşünceye e, ekole e, kapı kapanmış oluyor bu çevre tarafından ha, buna kim vesile oluyor? yine tam İbrahim'in aslında bir anlamda kendisi çünkü o e, bu gelenekten yetişmiş e, e, bir şahsiyet. E, Tamgaçan İbrahim'den itibaren ardılları da, ardılları da iyi eğitim almış kişiler. Yani mesela Tamgaçan İbrahim'in e, halka dayalı politikalarını biraz sonra belki biraz söylerim bu vesileyle ama mesela oğlu Şemsülmük Nas. Şimdi Şemsülmük Nas e, bilgin olarak kaydedilir. E, mesela İbn Makula. Onun, e, meşhur e, El İkmal diye eseri var. Bu kendisi Abbasilere hizmet etmiş bir şahsiyet. Onun mesela eserinde o diyor ki e, şeye Şemsül Nasr için yani Tamgaçan İbrahim'in oğlu için kendisi hadis rivayet eden muhaddis diye ifade eder. Ekseri sanatları bilir ve hattattır diye bunu kendi eserinde bundan bahseder. Ki bu kişi de e, if kaynağa göre e, şeye Tamgaçan İbrahim'i Abbasiler tarafından elçi olarak gelmiş birisi. Yani o coğrafyayı devleti görmüş olan birisi yani. Şimdi öyle olduğu için biliyor ve Şems-i e, hadis dersleri aldığı, hadis rivayet edenlerle beraber e, bulunduğu ve kendisinin de hadis rivayet ettiği muhaddisler arasında yer aldığı e, ifade edilir. Cumalarda hutbe e, okuduğu, yani minbere çıkıp hutbe okuduğu e, vesaire bunlar kaynaklarımıza söylüyor yani bu şahsiyet baktığımız zaman dini ilimlere vakıf ve aynı zamanda da dindar bir şahsiyet tamgaçan e, şey Şemsül Müknaz mesela oğlu e sonrasında gelenler de öyle yani mesela işte Arslan e, Muhammed'i söyledik veya sonrasında tamgaç diğer son tamgaçan İbrahim bin Hüseyin var mesela bir önceki Hakan'ın yıkılışından veya son Hakan'ın Osman'ın babası ee, mesela o da derviş tabiatlı e, bir şahsiyet olarak bahsedilirken hattat olduğu kaydedilir ve yazdığı musafları bir meçhule verdi ve o onun sattığı e, o Kur'an musaflarının geliriyle e, geçindiği kaydediliyor. Yani, bunlar, yani bu açıdan baktığımızda yani Hakan ailesi gerçekten hem dindar bunu zaten maveralini fethedilirken mesela Buğra'nın Harun paralarında üç ayete birden yer veriyor mesela. Daha önce gelenekte bir ya da en fazla iki ayet verilirken, para üzerinde bu sikkeler üzerinde yer verilirken, ha, mesela hakanlık iki üç ayete birden e, ne yapabiliyor? Yer veriyor. Çünkü o dindar ve e, ve hatta maveri fethederken de zaten İslam adına fethettiği şeyi var yani, e, samanilerden. Çünkü onlara göre samaneler e, e, nedir? bir anlamda dinden çıkmış mahiyette bir durumdaydı onlara göre. O bakımdan, şunu anlatmaya çalışıyorum, yani Tamgaçan İbrahim'den ve sonra çocukları da veya Batı Türk Hakanları da aynı zamanda hem eğitimli yani hem eğitimli şairliği olan, şiir okuyan, yazan hem de dindar şahsiyet bunlar. Yani dini ilimlere de vakıf, aynen. dini hukuki alanı da vakıf şahsiyetler. Şimdi Devlet e, e, baktığımızda ülema sınıfı bu vesileyle ne yapıyor? Diğer mezhepleri tamamen ekarte edince e, bölgede tek e, mezhep halinde bürokrasiyi tamamen ele geçiriyor. Sonra e, yine bu merkezileşmenin bir sonucu olarak dihkanların elinden siyasi imtiyazlar alındıktan sonra mesela o sahalara da bu sınıfın e, dahil olduğunu görüyoruz. Yani numizmatik verilerde yani bu ünvanlara baktığımız zaman bilhassa veya bilhassa mezar kitabelerine baktığımız zaman bu tarz örnekleri görebiliriz. O bakımdan zaten sosyal alanda din, biliyorsunuz doğumdan ölüme kadar hatta sonrasında bile bir anlamda toplum üzerinde etkindir. Öyle olunca tabii bu güç ve bu ee, kuvvet e, her alandaki söz e, her alana söz alanda söz sahibi olma doğal olarak e, bu bürokrat ülema sınıfı dediğimiz Hanefi ulema sınıfında Buhara merkezli Hanefi ulema sınıfında e, devlet olmayı hayal etme ettirmeye başlıyor. Yani onu söyleyelim. Bu biraz kinayeli bir şekilde geçer kaynakta ama e, kimdir bu devlet olmayı hayal eden e, kişi? kişi? Ee, Seyyid Ebu'l Kasım Es-Semerkandi ee, biliyorsunuz. Ee, i̇şte rivayete göre e, kendisi e, Hira mağarasında Hz. Peygamber'in işte halvet ettiği yerde halvete çekiliyor ve Allah'a niyazda bulunarak işte devlet istiyor. Sonra bir daha duyuyor. Kendisine deniliyor ki nübüvvet, şehadet ve fakr. Bunlardan birini e, sana, e, sana verebiliriz diyor. Devlet değil de bu üç taneden birini verebiliriz. Şimdi üç taneden tabi nübüvvet son e, Hz. Peygamber son olduğu için o e, zaten mümkün değil. E, şehadetle e, Fakr'dan birisini seçmesi lazım. Fakr da tabi Çile o da seçilecek birisi. Şehadeti seçiyor filan. Yani ve sonuçta şehit oluyor. Kim şehit diyor? Tamgaçan İbrahim. Çünkü Tamgaçan İbrahim bunu görüyor. Zaten bunu gördüğü için Tamgaçan İbrahim, e, bunu gördüğü için e, kendisi bu mücadele sürecinde en büyük desteği alabileceği kişilerin toplum olduğunu yani halk olduğunu görüyor. Ve onun için cam e, yani bu tesadüfi değil, Afinin Cavamül Hikayatında Tamgaçan İbrahim'in halka dayalı politikalarıyla ilgili pek çok anekdot var. Ben bunları işte benim kitapta, biliyorsunuz malumu şeyleri de koymaya çalıştık, koyduk çoğunu. Şimdi orada baktığımızda şunu görüyoruz yani Tamgaçan İbrahim'de. Yani bununla, e, çevreyle mücadele etmenin bir defa elini kaptırmış, bu öyle anlaşılıyor. Biliyorsunuz idari sanatında, idari sanatında e, isterse kardeşiniz olsunuz, babanızın olsun veya baban olsun fark etmez. Yani bütün makamları, veya kendi şirketiniz var diyelim ki, büyük bir holdinginiz var. Yani orada bile olsa bütün makamları e, tek bir kişiye, tek bir çevreye vermeniz zaten tehlikelidir. Yani bu dengeyi siyaset her zaman gözetir. Yani bu günümüzde de böyledir. E, diğer Türk devletlerinde de böyledir. Yani o denge kaybolduğu yerde tehlike başlar. İşte burada aslında olan odur yani bir anlamda ve e, o denge kaybol kaybedildiği için Tamgaçan İbrahim'in bu işte tek mezhebe dayalı siyaseti e, sonucu olarak e, kendine bir demire büyük bir rakip ortaya çıkarıyor. E, zaten o rakip geçmişte de halkanlıkla meselesi var. E, şimdi öyle olunca e, halka dayanması gerektiğini anlıyor. Ve Tamgaçan İbrahim ta darbenin olması dönemine kadar darbe döneminde de Han Ahmet dahil olmak üzere hepsi Baktığımızda halka dayalı bir siyaset izliyorlar. Yani halkın refahını artıran, onları ezdirmeyen, adalete önem veren, asayiş mesela bilhassa, yani sokaklarda ee, can güvenliği, evlerde ee, mal güvenliği, yani hırsızlara karşı işte anekdotlarda var bu e, Cevameli Hikayat'ta. Bu meşhur Semerkant hırsızlarına bile ne diyor yani ee, o işte onların duvarına yazdırıyor. Yani siz ne kadar biterseniz ben o kadar biçerim. Yani onlar diyor siz ne kadar biçerseniz biz de o kadar çoğal bir tekrar geliriz diye yazıyorlar. Yani o şekilde şimdi dolayısıyla bir de mütevazi insanlar bunlar. Bunun da altını çizelim. Yani halka dayalı politikaların temelinde ne vardır? Mütevazilik vardır. Yani onun için siyaseten de hani bunlardan aslında ders çıkarmak lazım. Ne kadar böyle hani yerini bildiğin ölçüde mütevazi olunursa halkla olan bağ o denli sağlam olur. Bunlar da bunu da görüyoruz Türk hakanlarında Batı Türk akımlarında özellikle. Ee, şimdi durum böyle olunca tabi halktan desteğini tam aldığı anda, an, e, aldığını hissettiği anda siyaseten tam kaçan İbrahim ne yapıyor? Seyit Ebu Kasım Esmerkandiyi idam ettiriyor, öldürtüyor yani e, ve. Tabi olay büyüyor. Ee, yine bu vaizlerden, biliyorsunuz vaiz de o dönemde aynı zamanda devletin memuru. Vaizlerden e, El Alevi, Ebu Şuca El Alevi e, Tamgaçan İbrahim'i sarayında yani, e, ziyaret ediyor kendisini. Ve diyor ki, ona hem orada nasihat ederken, o arada diyor ki sen diyor hükümdarlığa layık değilsin diyor. Şimdi öyle deyince Tamgaçan İbrahim hükümdarlığı bırakmaya karar veriyor. Yani bu olayın etkisiyle. Tabii bu bırakırım bırakmaz mayra ama şunu görüyoruz. Bırakan hakanlar var. Yani dini sebeplerle e, hakanlığından feragat edenler var. İşte bunlardan bir tanesi sondan ikinci olan Tamgaçan İbrahim bin Hüseyin. E, bir tanesi de Arslanan Mansur örneğin. Yani o tarz örnekler var hakanlıkta. O bırakır mıydı onu bilmiyoruz ama sonuçta Öyle bir karar aldığını halka e, yansıtıyor ve bunun üzerine halk sarayın etrafına toplanıyor ve kapısını çalarak diyorlar ki Hakanlık senin e, görevindir e, diyorlar ve o vesileyle Hakanla devam ediyor. Yani oradan şunu anlıyoruz Hakanlık bünyesinden bir destek aldığı şey toplumdan halktan Tam Kaçan İbrahim'in bir destek aldığını bu olayda görüyoruz. Yoksa gerçekten böyle bir olay sonucunda e, olay sonucunda e, yani belki orada kalması mümkün olmayabilirdi. Neden? Şimdi şunu da söyleyeyim. Hani brokrat Ulema derken biraz önce e, üzerine bastık. Yani vezirlik makam, en üstteki vezirlik makamından işte diyelim ki en aşağıdaki onların naiplerine kadar e, muhtesiplerine, kadılarına ne varsa devlet işte katiplerine, tercümanına kadar hep o çevreden yetişiyor malum yani. Öyle olduğu için e, bu olay bu şekilde geçiştirilmiş oluyor. Yani ilk round tabiri caizse hanedanın yani Hakan'ların, Hakan ailesinin e, olmuş oluyor burada. Evet. Tabi bunun sebebini net olarak sonrasından öğreniyoruz. Kim döneminde? Şemsülmük Nas döneminde bu işin ayrıntısını biraz daha öğrenme şansımız var. Şemsülmük Nas eee Nas e, o da mesela tahta e, babasının yerine tahta geçtiğinde kardeşi Toganan Şuays'la mücadele ediyor. Toganan Şuays Buhara'daydı. Yani nerede? Hanefi ulemasının olduğu şehirde. Bu aradaydı kendisi şeyde Şemsülmuknâs da Şemsülmuknâs da buhar Semerkant'da idi ve kardeşi isyan etti abisin yani taht mücadelesine girdiler ve bu taht mücadelesini Şemsülmuknâs kazandı kazandı ve e, hemen kazandığının akabinde yani 168 tarihinde bir bakıyoruz e, iyiliği emretme kötülüğü nehyetme gerekçesiyle gerekçesiyle Hanefi ülemasının başı kabul edilen Ebu İbrahim, İsmail Es-Saffarı Es-Saffarı önce hapsedip daha sonra öldürttü şems Ki iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmede de kime şey yapıyor? şems gibi muhattisler arasında geçen Dini ilimlere vakıf, hukukuna vakıf, İslam hukuka vakıf bir şahsiyete karşı bunu ne yapıyor? Dile getiriyor. Şimdi burada e, ben tabii bu, vesile, bu vesileyle özellikle işte bu sahada yazan, işte mezhepler üzerine, kelam üzerine yazan, işte başta Abdullah Hocam sen olmak üzere işte e, Cafer Hoca vesaire, onların kitaplarından makalelerini ben okudum. İşte Sönmez Hoca'nın vesaire. Okuduk. Oralarda bir şeyden bahsediyor, dikkatimi çekti ve bunu da bazı yerlerde ben kullandım. Ee, Tebetteus Sultan e, veyahut da zuhtul Ulema şeklinde bir takım tabirler var. Yani e, sultana uzak durma, iktidara uzak durma, ne için uzak durma? Kamil bir e, alim e, olup sağlıklı fetva verebilmek, işte sağlıklı görüşünü beyan edebilmek için. Yani ondan uzak durma e, anlayışı var ki hani eleştirebilirsiniz. En iyi eleştiren, eleştiren e, yani eleştirmedeki seviyede hani daha cesur olanlar bir anlamda bu mertebede kamil olma mertebesinde daha bir mesafe alabiliyorlar. Şimdi öyle olunca işte belki biz bunu e, esnafların bu eleştirisini belki dini açıdan buradan görebiliriz ama Siyasi açıdan baktığımızda, siyasi açıdan baktığımızda e, ne anlıyoruz? Yani belli. Çünkü diğer saltınat değişikliklerinde de bunun örnekleri belli. Mesela Türkiye Selçuklularında vesaire hepsinde var. E, eğer bir saltınat değişikliğinin hemen sonrasında bir Kadıyl Kudat gibi yani büyük bir Kadı ya da bir Şeyhülislam tarzında hani dinin önde gelen bir şahsiyeti öldürülmüşse muhtemelen rakip tarafı desteklemiştir. Yani bu böyledir. Yani. Ee, işte Gıyasettin Keysev'in ikinci e, şey birinci Gıyasettin Keysev'in e, mesela ikinci saltanata geçişinde eee Rukneddin'e daha önce destek olan e, o da onu da soyad şey Ebu eee Kasım eee Semerkandî o da yani o da o, bizim o taraflardan gelen birisi mavi abi nehirden. Onu mesela ne yaptırmıştır Hemen yani öldürtmüştür yani aleyhinde e, fetva verdiği için. Şimdi aynı olayı burada da Es-Saffar'ın muhtemelen Buhara'da e, Tokanan Han, Şuaiz lehine bir karar verdi muhtemelen ki öldürtüldü. Yani yoksa başka türlü, ben bunu hani siyaseten böyle görüyorum işin doğrusu. Tabii. Tarihi ve de sizi destekliyor, şöyle evet, de çünkü... destekliyor. Evet. Bu, bu olaydan önce malumunuz e, semarakat buhar arasındaki bu iktidar değiştiği sonrasında çatışma yaşanıyor. Şemsülü evet. Buhara'yı e, kuşatıyor. Tabii. Tabii kuşatma uzun sürüyor. E, evet. Buhara içindekiler Buhara Cami'nin minaresine çıkmışlar. Minare'den e, sur dışındakiler ok atıyorlar. Evet. Tabi bu da askerlere zarar verdiği için e, Şemsülmülk emir veriyor, e, Buhara Camii'ne de ateş atıyorlar. E, Tabi ahşaptan yapıldığı için cami tut tabii. tutuyor, minare'den oraya cami yanıyor. Benim kanaatim şu, cami yaktı diye büyük ihtimalle, arada da siyasi evet. itilaf olunca bunu da kullanmış olabilirler. Tabi evet. Buhara fethedildikten sonra Şemsülmülk bunu affetmemiş. Heh. Şimdi aynen çok güzel. Yani işte olay bu yani. Ben ben öyle görüyorum gerçekten. Ee, şöyle bir şey var. Siyaseti de şunu görelim. Yani siyaset saltanat dünyevi anlamda mevzu olduğunda camidir, mescittir. Hani burada şu bina var, burada bir bina var. Biliyorsunuz bunlar göz kararıyor orada ne yazık ki. Yani bu işler de böyle. Ve dediğim ve, ve nihayetinde esnaf var. Öldürülmüş oluyor. Ee, ee, tabii Şemsül Müknasr'ın e, tabii Safar gibi bir şahsiyetin öldürülmesi e, tabii ki onun taraftarları var. Yani onlar susacak değil. Bunlardan bir tanesi kim? <gülüyor> Şemsül Emme Serasi. Şimdi Şemsül -e Serasi de gerçekten e, günümüze kadar işte mabsuttur ne bileyim diğer eserleridir. Sizler daha iyi bilirsiniz. Yani bu böyle bir şahsiyet. Büyük bir şahsiyet. Şimdi o da e, ne yapılmıştır? Kuyu hapsine atılmıştır. Ne için? Nasihat sözünden dolayı diyor. Neyse, kime nasihat ediyorsun? Ee, Şems-ül Nasra. Yani bunu şöyle söyleyeyim ben. Ee, yani e, şimdi günümüz iktidarlarında da veya günümüz siyasetinde de bu vardır. Mesela sol cenahtan birisi iktidar olsa, hani ona birileri dini açıdan bir şey dese, hani halk nezdinde pek bir şey olmaz. ama dini çevreden gelip de iktidar olan birisine, bir şey, dini çevreden birisi bir şey dediği zaman ne oluyor? Ee, burada e, acayip kaçıyor. Bir de e, o onun bertaraf ettiğinde herhangi bir çevreden ses çıkmıyor. Çünkü öbür tarafa da o yönden bir bakış var. Şimdi o ele olduğu için e, bu aslında bunları bu yönleriyle de değerlendirebiliriz. Ve nitekim e, Şemsül e, şey e, Şemsül eğime serahsi e, kuyu hapsine atılıyor ve gerçekten de uzun yıllar kuyu Hapsin'de, Şemsül ül nasrın kuyu hapsinde e, kendisi kalıyor. İşte malum biliyorsunuz orada kuyudan dikte ettirerek yazdırdığı söylenir Mabsud'u. E, ve diğer bir eseri e, o Siyer'e dair olan diğer eserinin işte Şrut tarafına geldiğinde de kuyu hapsinden çıkar, çıkıyor ve sürgün ediliyor. Nereye? Özkent tarafına gidiliyor ve orada da Emir Hasan muhtemelen bizim Tamgaçan e, Hasan olması lazım. Onun ee, emirlik dönemi de olabilir. Orada onun dehlizinde e, çalışmalarına devam ederken, ancak Selçuklular gelirken, hani onlara yumuşama işareti olarak onu serbest bırakıyorlar o dönemde yani Hanahmet döneminde Şemsüleyim'in de öyle hikayesi var biliyorsunuz ve o aynı şekilde sonra mesela e, yine aynı dönemde e, Mavera Öneir'de yetişmiş, Halep kadılığı yapmış. Şimdi bu Halep katılığı, işte hani ben geçen derste Medeniyet dönemin e, şeyinde söyledim. Hı. Türk Hakanlığı'nın e, Selçuklara, Osmanlı'ya prototip olarak e, örnek teşkil ettiği gibi kendi dönemindeki Selçuklara da bürokrasi anlamında önemli e, şahsiyetleri ihraç etmiştir. Yani oraya göndermiştir. E, i̇şte mesela Suriye'nin kuzeyi Halep bu anlamda baktığınız zaman... Kaşgarlı Mahmut Bağdat'a gelirken onun soyundan Hanarun Halep'te askeri hizmet veriyor. E, takriben aynı aynı dönemde, aynı sıra vakitlerde e, Halep kadılığında kim yapıyor? Yine Sem e, Semerkant'tan, şey pardon, Buhara'dan gelen Buharî'nin isbesi e, taşıyan bir şahsiyet orada kadılık yapıyor ve o e, Mavera Nehri e, bir mektup e, getirirken orada takibe uğrayıp. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Ancak Alparslan'ın işte e, ricasıyla hapisten kurtulabiliyor e, kendisi. E, bu da bize şunu gösteriyor yani e, tek meslebe dayalı işte bu yapıda artık bu mücadele e, yavaş yavaş tırmanarak gidiyor. Yani esnafların öldürülmesiyle olay orada bitmiyor. Taraftarları bu işi e, daha öteye taşımaya e, çalışıyorlar. Sonrasında mesela baktığımızda Tamgaçan-Hızır dönemi var. Ee, Tabi Tamgaçan-Hızır e, döneminde sonra hemen oğlu Han Ahmet döneminde e, Tamgaçan-Hızır'ın Kadıyıl Kudat dediğimiz yani başkadılığa getirdiği e, El-Kasani e, var. El-Kasani Han Ahmet döneminde e, vezirlik makamına getiriliyor. E, ve Vezirlik makamına getirildikten sonra o da doğal olarak kendi öğrencilerini, kendi taraftarlarını, e, taraftarlarını belli makamlara vezir ma, e, ünvanıyla getirmek istiyor. Bunlardan bir tanesi de mesela Herkan. Benim aslında bir tablo vardı burada. E, benim benden açtık burada gözüküyor mu? Bakayım hocam. Hocam açabilirsiniz. Şöyle bir açtık. Şu an hocam. görülüyor mu? Hocam, bir dakika. Siz bilgisayar kullanıyorsanız ben size şimdi yöneticilik aktardım. Açabilirsiniz. Tekrar mı açayım? Evet. Bir saniye, şuradan açayım o zaman. Bir saniye. Ben ekran paylaşımı açayım. yapalım hocam alttan. Bir, bir saniye, şuradan açayım ben o zaman. Hemen. Heh, şimdi görünüyor değil mi? Şu an görünmüyor hocam. Ee, ben Zoom de görünüyoruz. Ekran paylaşımı var ortada. Şehir. Oradan bir paylaşabilirsiniz. Nereden paylaşacağız? Tam Zoom'da, altta Ekran Paylaş var. Oraya ha, tıklayıp, ekran paylaş. sunuyu seçebilirsiniz. Ee, bir saniye, ben şuradan bizi açayım. Share şey, Screen diyor, şuradan Aynı. evet. Ha. Sonra... Şu, şunu, şunu, şunu pay... ee, ha, şunu paylaşacağız, pardon. Aynen, aynen. Heh, şimdi aynen. oldu, tamam. <gülüyor> tamam, gidelim. biraz büyütebiliriz. Hemen ee, büyütelim. Büyütelim de şuradan büyüteceğiz. Evet. Dosyanızda. Şurada ama orası da tam üzerine şey gelmiş. Şurada. Ha, Basalım. Nasıl? Biraz daha büyüyebilir hocam. Şimdi ben bir tabloya geleyim. Esas tamam. bunların onun için e, açtık ama hah. Şurada. Şöyle. Evet. Görülüyor mu şu an? Okunabiliyor görünüyor. mu hocam? Evet. Görünüyor. Görünüyor. O, okunabiliyor mu? Biraz hani e, Büyüteyim daha? hocam? Biraz tamam. daha büyüte daha güzel olur. Hı -hı. Tamam. Ee, şöyle az daha büyütelim o zaman. Evet. Tamamdır. Heh. Şimdi e, buradan da hani görülebilir e, işte hangi hakanlar, bürokrat ile makimler, hapsedilenler, öldürülenler. Şimdi şemsül eğinme eee Evet. Tam kaçan Hızır döneminde e, Ebu Nasr Ahmet e, El-Kasani, El-Hanefi diye tabii devam eder. E, kendisi kadı Kudat iken e, Han Ahmet döneminde kendisi e, vezirlik makamına getiriliyor. Yani devletin başına getiriyor ve ne yapıyor? Doğal olarak kendi taraftarlarını, kendi öğrencilerini e, belli makamlara tayin etmek istiyor ve bu anlamda her kan e, da kendi naipliğine e, kendi öğrencisi olan e, Ebu Muhammed El-Herkani'yi getirmek istiyor. Tabii bu e, Han Ahmet tarafından kabul edilmeyince ikisinin arası açılıyor ve önce El-Herkani'yi el öldürmek isteyince Erkani Doğu Türk Hakanlığına kaçıyor Kaşkara kaçıyor ve e, El-Kasani de öldürülüyor. Yani vezir de Han Ahmet tarafından e, öldürülüyor. Dolayısıyla e, şimdi ben bunu alta alabilir miyim ya? Yani şöyle ekranı tekrar şey yapalım. E, paylaşımı durdurmanız gerekir hocam, biz görmeyelim o, diye. Tamam, onu nereden ha? Şuradan e, durdur. Zundar. Tamam, ha şimdi oldu. Tamam. <gülüyor> şimdi yöneticilikte yapacağız yani bu girişle. E, evet. E, <gülüyor> Şimdi Han -Ahmet, e, işte Vezir el-Kasani'yi öldürtüyor. Tabii bu olaylar artık e, Mavera-ül-Nehir'de e, Mavera e, toplumla devlet arasını veya hanedanla ülema arasını bu çerçevede de halkı tabiri caizse epey bir e, geriyor. Ve e, Han Ahmet e, bu bürokrat ülema sınıfının yani işte bu bürokraside getirdiği, vezirlik makamına kadar getirdiği işte bu çevrelerin e, sadece bürokraside değil, aynı zamanda e, to, e, ekonomik anlamda da bunların önünü almak istiyor. Ve bunun içinde ne yapıyor? Bu bürokrasi sınıfının e, ne yönelik, bilhast bizzat kendisi tebdili kıyafet ile e, bir takım e, göz, e, ne diyelim kontroller, teftişler yapıyor ve e, bunlardan usule uymayan e, işte vergisini vermeyen veya artık her neyse bunların mallarını müsaade ettiriyor. Yani devletin hazinesine aktarıyor. Şimdi e, de temizlemeye başlayınca e, iktisadi alanda da mallarına el koymaya başlayınca iş boyut olarak farklı yerlere doğru gitmeye başlıyor ve bunun üzerine e, bunun üzerine e, ve bunları tabi e, eskiden bu yana bunlar tabi aynı zamanda takip edilip kontrol edildiği için başka yerlere gitmeleri önlendiği için bu defa ne oluyor? Mavera'ın nehirde hiçbir etkisi olmayan Şafii mezhebinden e, biliyorsunuz Şafii mezhebi sadece Şaş'ta e, yani Taşkent'te e, kısmen olduğu söyleniyor kaynaklarda Şafii mezhebinden Tahir bin ilk e, haç bahanesiyle mavera Nehir'den e, ayrılıyor ve doğruca e, Isfahana yani e, Sultan Melihşah'ın yan, yanına huzuruna gidiyor. Şimdi bunun da şöyle altını çizelim. E, Şafii mezhebinden Ebu Tahir e, bin ilk niye e, o gidiyor? Bir, takibatı e, yok İkincisi de karşı tarafta kim var? Sultan Şah'ın veziri Şafii mezhebinin önemli bir şahsiyeti aynı zamanda Nizam'ın Mülk var. Dolayısıyla işte bunun gitmesi de tesadüf değil. Yani bu iş aslında planlı projeli. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü ileriki aşamaları da bunu gösteriyor zaten. Ve Tahir bin ilk Şafii mezhebinden e, haç bahanesiyle Mavi Horasan tarafına geçerek doğruca Selçuklar nezdine e, mülk vasıtasıyla Sultan Meliş görüşüyor ve onu e, işte Han Ahmet e, hakkında şikayetlerini dile getiriyor. Han Ahmetle ilgili e, ulemasının mektuplarını veriyor. E, onun için şimdi bakın burada tarih metodolojisi açısından bir diğer önemli hadise İbn Esir de bu bilgiyi detaylı verdiği için İbn Esir de kim? İbn Esir de Şafii mesebine mesut. Şimdi öyle olduğu için öyle olduğu için Han-ı Ahmet i̇bn Nesir kötülemiştir. Yani halkın hazretmediği e, işte insanların mallarına el koyan e, birisi olarak e, göstermiştir. Yani kendisi Han-ı Halbuki Han-ı Ahmet, e, Han Ahmet e, Nedir? Bu çevrenin e, iktisadi ve bürokratik gücünü kırarak e, kendi meşru hakimiyetini, iktidarını Akannını devam ettirmek isteyen birisi ama ve aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi dini ilimler açısından da hani diğerlerinden geri kalan e, kişiler değil bunlar yani o bakımdan e, işte Meliş Şahı e, Mavera Nehri davet ediyor işte mektuplar geldiği ayrı ayrı söylenir şimdi bakın bu olaylarda ne kadar böyle bir para, şeylik var e, paralellik var diyelim yani şimdi Mavera Nehri ee, ve büyük bir orduyla Melişah harekete geçiyor. Hatta yanına doğuda nereye kadar gittiğini göstermek için, ee, göstermek için Bizans'ın elçisi de var o sırada. Çünkü daha önceden Anadolu'daki Türk ile ilgili ee, Bizans hüküdarına şey Bizans imparatoruna şey göndermişti elçi. Onun karşılığı olarak elçilik yeti ee, geliyor ve o elçiyi de yanına alarak müddet olmak üzere büyük bir orduyla Mavera Nehre sefere çıkıyor. Ve Buhara'yı ilk nehri geçtikten sonra en kolay olan zaten Buhara. Amul'dan geçince hemen e, Beykent oradan da Buhara'ya geçiyorsunuz. Zaten Buhara kolaylıkla ele geçiriliyor. Zaten devlet de orada bir savunma tertibatı almıyor Han Ahmet. Nerede alıyor? Semerkant'ta alıyor. Çünkü Semerkant yüksek bir yer. Etrafındaki surları güçlendiriyor. borçlarını güçlendiriyor. vesaire Ve e, her türlü tedbir aldıktan sonra bu e, Selçuklu ordusu geliyor Melihşah e, Semerkant'ı kuşatıyor. Şimdi Semerkant'ı kuşattığında alma şansı aslında mevcut hazırlıklara göre yani güç belki alabilir ama hani güç yani öyle söyleyelim. Fakat hangi yerden zaafa uğruyor? Bunu i̇bn Nesir tam söylemiyor ama ipucu veriyor. Şimdi Buhara'da bir tanesinin e, bu Burç komutanlarından bir tanesinin çocuğu esir alınıyor ve ona bu çocuğu gösterilerek o burcu açması isteniyor. Burcu açması istenilen komutanın nispesi nedir? El Alevi. Şimdi El Alevi ne demek? Yani şimdi günümüz Anadolu'sunun Alevisi anlaşılmasın burada bazı e, dinleyicilerimiz belki bir şey var. Bu Hazreti Ali Soyundan gelen birisi. Muhtemelen nedir? Bu bürokrat ülema sınıfı. Çünkü hatırlarsanız e, şeyde e, Tamgaçan İbrahim'i eleştiren hatta onun torunu ileride Halk bir şey, e, tegini de öldürecek. ileride bahsedeceğim ondan. E, El Alevi, Ebu Şuca El Alevi'den bahsetmiştik. İşte burada da El Alevi e, nispeli kişi ne yapıyor? E, o burcu açı, açınca e, Selçuklu ordusu kolaylıkla şehre giriyor. Şehirde e, baktığımızda tertibat nasıl? Burekrat ulema taraftarları Selçuklu'lara yardım ederken halk Han Ahmet'e yardım ediyor ve Nitekim e, Semerkant ele geçirildiğinde Han Ahmet e, istihbarat sonucunda yine bir varoş mahalledeki bir evde yakalanıyor e, halkın içinde yani yakalanıyor ve daha sonra Melişahın huzuruna getiriliyor burada neyi görüyoruz şunu görüyoruz yani ilk etapta bu olaylar tırmanıyor ve dışarıdan bir gücün e, bir diğer devletin e, Türk Hakanlığına müdahalesi ile e, sonuçlanıyor şimdi bu kısmıyla Burası önemli. Şimdi tabi Türk Hakanlığı Han soyuyla Selçuklu e, soyu biliyorsunuz e, ta Çağrı Bey'den itibaren e, çünkü soy oradan devam ettiği için Büyük Selçuklular'da Çağrı Bey'den itibaren hatunlar olarak hani hep e, Türk Hakanlığından e, almışlardır. Çağrı Bey'in eşi Terken Hatun Alparslan'ın eşi yine aynı şekilde Melihşah'ın eşiyle Terken Hatun ve Han Ahmet de kim? Terken Hatun'un yeğeni. Dolayısıyla tabii öldürülmüyor kendisi. Ee, ve oradan alınarak İsfahan'a gönderiliyor. Ee, İsfahan'da bir süre tutuluyor. Tabii o süre zarfında e, Sultan Melihşah Doğu Türk Hakanlığı'nın da himayesini alıyor. İşte, e, Tamgaçan Hasan e, elçiler göndererek kendisi tabiyetini arz ediyor. Ve Selçuklular doğudaki en... Geniş sınırlarına, yani Hotana kadar, Batıda da Kudüs'e, Akdenize kadar, e, çünkü Melişah artık öyle e, isimlendirilir kaynaklarda, büyük sahanın hakimi Selçuklu devleti ve Melişah'ın ezinde oluşmuş oluyor. Ancak Melişah orada Mavera Nehir, e, Doğu Türk Hakanlığı, yani bu coğrafyalarda tam istikrarı sağlamak böyle hani kolay bir şey değil. Öyle olunca e, önce Hakanların yerine ee, tamamen ortadan kaldırmak için Batı Türk Halkanlığını oradan e, Harizm Amidini oraya vali tayin ediyor fakat yönetici tayin ediyor yani fakat o e, öldürülünce e, daha doğrusu kaçmak zorunda kalınca bizzat ikinci defa e, bir sefere çıkıyor e, Sultan Melihşah fakat o e, özellikle Fergana bölgesine girdiğinde o dağlık bölgelerde e, bu kadar büyük zaferinin her an bir baskınla ya da bir hata ile e, mahvolabileceğini, heybetinin, şöhretinin burada zahir olabileceğini düşünerek e, tekrar geri çekiliyor ve tekrar e, Han Ahmed'i İspanya'dan getirterek Semerkanta tekrar kendisine itaat etme karşılığında tekrar tahtına oturtuyor. Tabii Han Ahmed e, tahta oturuyor ve e, yaptığı şey nedir? İlk iş hemen kaldığı yerden devamla tekrardan bu Burakat Ülema filen mücadeleye girişiyor ve e, onların mallarını müsaade etmeye devam ediyor ve bunu yaparken de özellikle yanına getirdiği Oğuz askerleri, Oğuzlardan müteşekkil, bir de Isfahan'dan e, bulunduğu için Deylemlilerden, orada tanıdığı için Deylemlilerden de yani farklı bu askerlik mesleğini ücretli askerlik diyebileceğimiz tarzda bu mesleği yapan değlemlilerden de e, askerleri var. ve Bunlarla e, burokrat ülemaya karşı hem askeri anlamda tedbir alıyor hem de onların e, bölgedeki gücünü kırmaya çalışmaya devam ediyor. Tabii hal böyle olunca e, 1092'den hemen sonra geldikten sonra ikinci saltanatında Hal böyle olunca bu defa işte bir darbe planı hazırlıyor Burekat Ülema sınıfı. Plan nedir? E, plan şudur. Plan sahte bir şekilde bir e, saldırı yapılacak. Kim tarafından? Doğu Türk Hakanlı sınırları içerisinde kalan, kalan Kasan hakimi Tuğrul Hinal tarafından e, Semerkant'a doğru bir saldırı e, yapılacak. O saldırıyı önlemek için de Han Ahmet e, Kasan'a yönelecek. Ve Kasan'a gittiği sırada da, o sefer esnasında da tutuklanarak e, veyahut da orada e, askerler, bürokrat ülema tarafını tutan askerler tarafından öldürülecek. Yani plan bu. Ve bu gerçekten de uygulanmaya konuyor. E, ve e, Kasan hakimi Turi'nin isyan edince hemen e, Han Ahmet o tarafa doğru ordusuyla birlikte harekete geçiyor. Ve... Kasan'ı kuşattığı sırada, Kasan Kalesi'ni kuşattığı sırada da o, e, kuşatmayı beklerken o sırada bir fırsatını bulan bürokrat ulema taraftarı askerler e, Han Ahmedi tutukluyorlar ve onu doğruca alıp e, Semerkand'a getiriyorlar. Ve orada bürokrat ulema sınıfı bir mahkeme e, kuruyor. Ve o mahkemede kendisi zındıklık ile suçlanıyor. Neden e, zındıklıkla suçlanıyor? Çünkü deniliyor ki bu Han Ahmet Isfahan'da iken Isfahan'da e, gözetim altında iken e, orada bunun, bunu, e, koru, bunun muhafızları Deylemliydi. Deylemliler Han Ahmedi kendi inancına e, döndürdüler. Dolayısıyla e, yani Şii e, inancına veya onların e, ifadesiyle İbahiyeciliğe e, döndürdüler ve onun eski Türk geleneklerini e, ihya etmeye yönelik bir takım e, kötü davranışları da görüldüğü için e, zındıklık ile e, suçladılar ve işte bir takım şahitler gösterilerek kendisinin öldürülmesine, idam edilmesine hüküm verdiler. Bunu bürokrat ulema bu mahkemede bunu yaptı. Ve akabinde de e, kendileri öldürseler tabii bunun sonrasında gelen Han soylu birisi muhakkak ne yapacaktır? Onun intikamını haklı dahi olsalar alacağı için usulen ne yaptılar? Bunun yayın kirişiyle, boğdurma usulüyle bunu kime yaptırdılar? O isyan, darbe isyanında rol alan Han soyundan gelen Kasan hakimi Tuğrul Yinal'a yaptırdılar bunu ve bu şekilde 1095 yılında kendisi idam edildi ve böylelikle ilk Türk İslam tarihinin ilk bürokrat asker destekli bürokrat ülema ihtilali bir hakanın öldürülmesi yani mahkeme edilerek öldürülmesiyle sonuçlandı. Yani bunun da bu şekilde altını çizmek lazım. Şimdi tabii Efendim o zaman şöyle bir tespitle bulunabiliriz. Devlet evet. kesinlikle hiçbir gruba devleti teslim etmemesi gerekiyor. Aynen. Yoksa yani, affetmiyorlar. Aynen, hiç affet, yani dengeyi Düşmanın bile olsa denge içerisinde tutman gerekiyor. Zamanı gelir kullanırım diye tutman gerekiyor. Yani bu bir e, devlet yönetiminin bir gereği. Yani denge gerçekten de öyle. E, bir tarafa ağırlık olarak kaydığı zaman yani o ülkenin bir potansiyeli vardır biliyorsunuz. Yani her ülkenin toplumsal anlamda etnik, dini efendim sosyolojik, e, kültürel, inanç vesaire bir dengesi vardır o dengeyi çok sağlıklı tutmak gerekiyor. O denge kaybolursa o denge kaybolursa işte o zaman devletin bekası sıkıntıya giriyor. Ve işte burada bunu gördük. Yani burada bunu gördük ve kim zındıklıkla suçlanıyor, kim ibahiyecilikle suçlanıyor? Hanefi geleneğiyle yetişmiş ve o geleneğin en önemli babası, dedesi yani bu işin hani üstadı olan Hakan'lar, öyle birisi e, ne yapılabiliyor? Bu tarz uydurma bir e, şeyle, ithamla ve e, işte yalancı şahitlerle bu şekilde bir muameleye maruz kalabiliyor. Neden? Çünkü iktisadi alandaki bütün mallarına el koydu. Aslında onlara dokunmazsa gene öbür çatışmalar bir şekilde devam edebilirdi ama işte bu işlerin biliyorsunuz iktisadi tarafı, şimdi ben şöyle bakıyorum. Yani Evet. Bunu anlatırken yani Karahanlar söylemeseniz 15 Temmuz öncesini anlatıyor gibisiniz. Yani Ama, mallarına evet. el koydu, dersaneleri kapattı. Evet. Bunlar devlet yöneticisini, imamatlı birisini haşa falan evet. gitmek olmakla suçladılar. Aynı olay. Evet. Aynı olay. Askerden kendilerine destek buldular, dini kılıf hazırladılar. Evet. evet. Ben de aynı kanattayım yani devlet de evet. bir dini gruba Yetki verdiğiniz anda ipi çekiyorlar. Şey. yani aslında sadece dini değil yani hiçbir gruba yani hangi şemsiye altında olursa olsun hiçbir gruba böyle bir güç e, sarhoşluğuna girebilecek bir e, denge kaybı olmaması lazım Den e, onun için bunlar e, çok önemli şeyler devlet yönetiminde gerçekten ve bunun sonucu o zaman bununla sonuçlanmış bunu biz dediğim gibi son darbe diye hani söylüyoruz ya ilk darbe bu son darbe de işte aynı ikisi de yani aynı aslında bunu hani siz güzel ifade ettiniz aynı. Ha bu günümüzün modern imkanlarıyla böyle ama gerçeği yani biliyorsunuz tarihte toplum yani şüphesiz toplum e, aynıdır. Onun örgütlenmesi e, efendim e, değişik e, modern döneme göre hani e, adetleri değişebilir ama insanın iklar olma hastetleri yani insana özgü hastetler hep aynıdır değişmez. Yani onun için nedir? Bu tecrübelerden iyi bir ders çıkarmak lazım. Ve Han Ahmet gerçekten bu anlamda aslında halkın yanında olan bir şahsiyet. Ama işte o mücadele sırasında dış destekle yani Melih Şah'ın veya Selçukların araya girmesiyle ne oluyor? Sonuç bu şekilde sonuçlanmış oluyor. Şimdi tabii bundan sonra bu olay bitiyor mu? Yani elbette ki bitmez. Yani aynı Irak gibi düşünün. Ne bileyim işte bir başka yani hani 15 Temmuz o hikayesi de aynı şekilde eğer bir şekilde başarsalardı gerçekten Türkiye darmadağın olurdu yani. Şimdi burada da öyle oluyor. Şimdi ne oldu ondan sonra? Selçuklar peşi sıra onu çıkardılar, bunu tahta çıkardılar. Bir şey olmadı ve en son Hakanlığın doğusundan önemli bir şahsiyet Kadırhan Cibril harekete geçti ve Mavirav Nehir'deki Nehri'deki ulemayla kısmen anlaştı ve onlardan El Bağdadi'yi e, vezir tayin etti. Kendisine, daha sonra oraya Naib, e, Semerkant valisi veya kendisinin oraya Naib'i tayin etti diyelim. Daha doğrusu o. Naib tayin etti onu oraya. Ne demek Naib? Yani onun orada onun adına demek karar abi. verme yetkisine sahip vekil tayin ediyor. Fakat aradan çok geçme üç ay sonra filan e, bu Bağdadi'yi Kadırhan Cibri öldürüyor. Batı'yı da kendi doğrudan idaresine alıyor ve büyük bir orduyla Ceyhun'u geçerek e, Selçuklulara yani Sultan Sencer'in merkezi Merve o zaman tabi daha henüz Sultan Sencer diyoruz ama aslında o zaman daha henüz Melik Sencer yani tahta çıkması daha sonra e, Melik Sencer'in e, Merve'i ele geçirmek için, Horasan'ı ele geçirmek için harekete geçiyor fakat o sırada e, ordusunun e, mola verdiği, kendisinin av yaptığı sırada yalnız yakalanıyor Selçuklular tarafından Atsız tarafından yakalanıp Selçuklu Merve götürülüp orada öldürülüyor. Kendisinin yaptırdığı Buhara'daki Tekin medresesini daha sonra defnediyor. Kadırhan Cibrel. Bu şekilde bir sonuç vermiyor ve en son Sencer buraya 1102 yılında 1102 yılında iki tane alanda önemli değişiklik yapıyor. Bir, Devletin başına Hakan olarak kendi e, soyca akrabası olan e, hatta kayınpederi olduğu da kaydedilen kaynaklarda e, Arslanhan Muhammedi tahta çıkartıyor ve onu Arslanhan Muhammed de kısmen merde büyümüş birisi aslında yani Hakanlık soyundan ama biliyorsunuz ben birazcık e dediğim gibi bunlardaki akrabalık ilişkisi çok girift çok iç içe. Şimdi onu e, Arslanhan Muhammedi e, Han ünvanıyla yani onu tahta çıkartıyor Semerkant'ta. Sonra diğer önemli bir adım atıyor. O da nedir? Orada Buhara'da önemli bir güç olan ancak e, siyasetin artık orada e, istikrarın e, ne diyelim bozulmasında müsebbip olarak görülen yine es ailesinin öldürülen mesela es e, oğlu Ebu İshak. Es-Saffarı ya da Zahid Es-Saffarı es e, e, es Es-Saffarı ne yapıyor? E, Buhara'dan aldırtarak onu Merve sürgün ediyor. Yani Hanefi ulemasının başındaki e, bu şahsiyeti alıp aileyi daha doğrusu onun başını Merve sürgün ediyor. Merv'de de Merv'de bulunan Mervli Abdülaziz bin Ömer el-Maze'yi El-Maziye'yi de e, ne yapıyor? Buhara'ya e, Sadr ünvanı. Onu önce kız kardeşiyle evlendiriyor. Kendisine bir anlamda e, damat, yani aileye onu damatla da yapmış oluyorlar. Ve ona Sadr ünvanı vererek e, Buhara'ya Hanefi ulema reisliğine gönderiyor e, kendisini. Ömer Hocam, Buyurun. Ömer Hocam, şöyle yapsak olur mu? Ee, Tabi. Şu an bir buçuk saat oldu. Yani izleyiciler açısından da izlemesi zor olmasın diye. Haftaya evet. bu Sencer'in müdahalesi iki önemli değişiklik ve sonrasına yıkılışa kadar. Tabii oğlum. Bu... Bu, biz gidersek seyahat, Türk ağabeyini bitiremeyeceğiz. <gülüyor> oğlum yani dolayısıyla bugün bir toparla son cümlelerinizi alayım. O tamam cümleler o zaman şöyle, şöyle söyleyelim. Haftaya ee, Sencer'in abi. maveren müdahalesinden başlayalım aslında bir 5 dakikada bitecek. Ben öyle söyleyeyim. Sonra yani devam ederiz. Bu kadar mümkünse kadar 5 dakikada biter mi? Biter, biter. Yani tamam, oğlum, tamam. Buyurun. Bitirelim bence. E, haftaya yeni konumuza geçelim. Tamam. Şimdi eee Sencer şunu yapıyor. E, hem Hakan'ı, Arslan Han'ı kendi akrabası olarak, han soylu olarak oraya gönderirken hem de e, bu ulema sınıfından e, Saffar ailesini sürgün edip Merve getirtiyor Buhara'dan. Merve'den de Abdülaziz e, bin Ömer el bu e, Buhara'ya gönderiyor. Hanefi reisliği olarak e, işte Sadr unvanı veriyor kendisine. E, ve kendisi de meşhur birisi biliyorsunuz sadr Cihan diye geçen işte ne bileyim e, Burhan nisbelerine do, dolayısıyla bunları Ali Burhan yani Burhan ailesi denilen e, aileyi Buhara'ya taşıyor. Şimdi Ali Burhan e, burada e, bir bu olayların sonucunda bir e, kurumsal anlamda bir reislik makamını elinde tutuyorlar. Ama burada şunu görmemiz lazım. Yani burası ayrı bir devlet orada teşkil etmiyorlar. Biz zamanında teokratik bir hakimiyet diyordum ben buna ama sonradan bunların er reis ünvanı görünce tabii ki e, buranın aslında bir Hanefi reislik e, yani devlet içerisinde aslında özet bir kurum. Yani şimdi bize de vardır ya hani devletin içinde özel kurumlar vardır. Bu anlamda bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Buhara e, Hakanların oradaki sarayları, oradaki e, ikametleri devam ediyor. Orada basılan paralar doğrudan yine Hakanlar adına basılıyor. Ve bu ulema sınıfına herhangi bir para basma yetkisi falan verilmiyor. Yani bunların kendi adlarına bir para bastırmaları falan da söz konusu değil Hakan'ın paralarını kullanıyorlar. Dolayısıyla Bunlar buraya geliyor. Şimdi bu çözüm oluyor mu? Yani işin aslında bağlamak istediğim tarafı da bu. Bu çözüm oluyor mu? Ee, aslında olmuyor. Neden? Ee, hemen sonrasında, yani olaylar biraz özellikle Arslanhan Muhammed, e, Arslanhan Muhammed e, bölgede biliyorsunuz hem Samani silsilesine bağlı Tasavvuf baştan, hem Ahmeti Yesevi o, o dönemlerde Buhara'da. Ee, bu çevreyle arası çok iyi ve bu çevreden işte Nemetbuş e, Es-Semani bir baltayla İbahyecilik adı altında baltayla öldürtülüyor yani bu dönemde şimdi işler aslında devam ediyor ve sonuçta ne oluyor bu defa Semerkand'ı da içine alacak şekilde e, orada da aynı oyunlar oynanmaya çalışılıyor ve bunun için bu defa ne yapılıyor Eşrefül Eşref El Alevi, yani Tamgaçan İbrahim'e bu hükümdarlığa layık değilsin diyen adamın torunu aslında benim anladığım silsileden onun torunu şunu yapıyor şehir reisinde yanına alarak e, şehir reisinde yanına alarak e, Arslanan Muhammed'in oğlu 2. Şemsülmülk Nasr diyelim biz ilkiyle karşılaş karışmasın ona diyorlar ki veliahtına baban işte felç oluyor bilmem hasta vesaire sen onun yerine tahta çık. Hani biz seni tahta çıkaralım diyorlar daha doğrusu. Bunun ikisi. Ve bunun üzerine e, bu Şemsül Müknasr yani velahat olan Şemsül Müknasr bunu reddediyor. Reddedince işte bu şehir reisiyle bu müderris e, halkın kendisine itibar ettiği söylenen bu müderris Eşşerifül Eşref El Alevi eee Şemsül Mük veliaht Şemsül Müknasr'ı öldürtüyorlar. İşte bunun üzerine Iki, bak bir Hakan gitti, bir de şimdi Velaat gitti. Bunun üzerine derhal e, Arslanan Muhammed oğlu Türkistan'daki oğlu Kadırhan Ahmedi yardıma çağırıyor ve Kadırhan Ahmet derhal Semerkant'a geliyor ve bu şehir reisini öldürtüyor. E, şeyi de, e, şey, birini tutuklatıyor, Eşref'i de, yanlış hatırlamıyorsam öldürtüyor ve bu şekilde onları tasfiye ediyor. Ve bu da tabii bu, bu e, Haneden mücadelesi olarak, yani bu ihtilalin arkası olarak öyle söyleyelim, bu işin devam ettiğini bize gösteriyor. Peki ne zaman duruyor? Bu olay aslında neyle sonuçlanıyor? Bu olayların sonucu kara yani müst, bak e, Müslüman önce Selçuklu Müslüman Selçuklular onda hadi da nispeten sıkıntı yok diyelim kendi inanç e, ya da kültür e, açısından. Ama ne oluyor? Müslüman olmayan bir devlet olan Karahıtaylıların hakimiyetine girmesine bir anlamda önemli bir adım teşkil ediyor. Ve nitekim Katvan Savaşı'ndan sonra ilk öldürenlerden birisi de kimdir? Ali Burhan'dan yine onların reislerinden bir tanesidir. Burada şehit edilmiştir orada ve bunlar da Ali Burhan ailesi de burada... E, istenilen karlıklarında da tabi sebep olduğu olaylardan sonra istenen istiklal bir türlü kurulamıyor ve akabinde Moğol istilasıyla beraber Moğol beraber e, Harizmşah'ın annesi Terken Hatun e, Semerkant'tan e, Harizm'e gittiğinde Ali Burhan'ın son temsilcilerini de alıyor ve Ceyhun nehrinde boğdurtuyor ve bu şekilde bu olaylar bitiyor ama İslam dünyası da kalmıyor Harizmşahlarda kalmıyor. Türk Hakanlı'da, Selçuklular'da derken yani nelere mal oluyor bu olaylar? Ee, öyle söyleyelim. O bakımda aslında bu Türk İslam tarihinin ilk darbesi bize e, son dönemde yaşadığımız olayların hepsini gösteriyor. Son dönemden tek farkı nedir? Tek farkı son dönemdekinin son olanın başarılı olamaması. Eğer başarılı olsaydı işte aynı şu an o e, Moğol istilası gibi biz de muhtemelen Haçlı istilasına maruz kalacaktır. Yani bu çok e, açık ve net. E, e, dinleyici arkadaşlardan ben e, sabırları için teşekkür ediyorum. Abdullah hocam çok teşekkürler. E, Beyter Bey çok e, teşekkür ederim. Hepinize e, iyi geceler diliyorum. sağ hocam Teşekkür ederim. sağlasınız Yani ister tarihçi olması hocamızın e, çok verimli olması ve uzun konuşmasına evet. imkan tanıyor. sağlasınız hocam. Haftaya inşallah yeni bir devletle başlar İzmir, devam Bulgar ilteberliyle inşallah devam edelim. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Hayırlı geceler evet. herkese. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Sağ olun.